Bey, öncelikle hoş geldiniz. Ee, Almanya'da hoş yaşıyorsunuz. Siz kimsiniz? Biraz bize kendiniz hakkında bilgi verir misiniz? İsmim Berkan Köksel. Almanya doğumluyum. E, dedelerimiz gelmiş daha önceden buraya. Biz de hepimiz burada doğmuşuz. E, Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Fakültesi'nden mezunum ve 1996'dan beri plasm akışkanlar dinamikasında çalışmalar yapıyorum. Bizler şimdi plazma lafı geldiği zaman hemen aklımıza kamuoyunun birçok arkadaşım da beni doğrulayacaktır. Plazma televizyon geliyor. Plazma teknolojisi havacılıkta ne işe yarıyor, neler yapıyor? Biraz e, basitçe de olsa bize anlatır mısınız? Tabi tabi plazma aslında plazma deyince akla ilk defa benim en azından uzay geliyor. Yani sonuçta bugün bütün uzay mekişleri e, demesek de uzay, uzayda uçan uyduların hepsi. Plazma itki motorlarından çalışıyorlar. E bu 50. yıllardan beri böyle geliyor. Yani aslında plazma deyince akla benim uzay geliyor. Çünkü uzayda da %90'ı maddenin plazma yapısındandır. Yani plazma zaten dördüncü madde olarak geçer evrende. Yani katı, sıvı ve gaz şeklindeki maddeden sonra plazma dördüncü maddedir. Ve bütün evrende aslında çoğunlukla plazma şeklindedir. Yaklaşık 25 yıldır bu teknoloji üzerinde çalışıyorsunuz. Peki bu teknoloji yeni bir teknoloji mi yoksa uzun yıllardır gündemde olan bir teknoloji mi? Aslında bu teknoloji çok da yeni sayılmaz. Yani Almanya'da en azından bu teknolojiler e, Tesla'nın araştırmalarından esinlenmiş gibi görünüyor. 1924'te Winfried Otto Schumann diye bir e, profesör var, e, teknik, Münih Teknik Üniversitesi'ne atanıyor. Onun araştırmaları sanki Tesla'nın araştırmalarını daha derinleştirmeye şey, daha derininden araştırmak için getirilmiş gibi gözüküyor. Hatta daha sonra edgili yıllarda bugün gün iyonosferle yer arasındaki frekansa, rezonans frekansına şu mal denilir. Aslında bu frekans daha önceden Tesla keşfettiği söylenir. Yani o açıdan plazma ve elektromanyetik etkileşim konularını Almanlar en azından 1924'ten beri araştırıyorlar. Hatta Gaz motorlarının yani türbin motorlarının mucitlerinden bir tanesi en azından Alman ayaklarından bir tanesi von Ohain 30'lu yıllardan beri plazma konularını araştırır. Yani ilk patentleri bu konulardan ilgili elektromanyetik etkileşimle ilgili Amerika'ya 50. yıllarda gidince jet motorlarında nasıl plazma oluşturabiliriz diye patentleri var. Yani bunlar çok garip konular ve şu an halen görmüyoruz bu araştırı. E, plazma teknolojisine nasıl biraz böyle bir basitçe bir anlatalım nasıl çalışıyor Uçan hava taşıtlarına nasıl uygulanıyor Yani şu an bilinen araçlar hakikaten yok Konuşulan araçlar var diyelim hipersonik bölümlerde hipersonik araçlarda birçok makaleler var. Büyük ihtimal bu teknolojiler çok yüksek irtifalarda uçan süpersonik ve hipersonik araçlarda kullanılıyor olabilir mikrodalga kalkanlarından beraber kullanıldığı konuşuluyor. Daha çok aşağı itifarlarda uçan araçlarda pek görünmedi ve bilinmiyor. Bir ihtimal bunun da bu araç, bu teknolojilerin dediğim gibi işte zamandan gelme, tarihten gelme elektromanyetik dalgaları perdelemek için kullanıldığından dolayı fazla galiba sivil alanda görmedik şimdiye kadar. Biz muhtemelen şu an, yani biz muhtemelen değil, biz şu an ilk e, açıktan sivil, açıktan bir mini IA yapan şirketlerden bir tanesiyiz. Yani daha bizden başka bir şirket tanımıyorum. Akışkanlar kontrolü uygulayan, araçların üstünde jeneratör taşıyan, açıktan ben başka bir şirket bilmiyorum. 1996'dan bu yana bu sistemler üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. 25 yıl, bir çeyrek asır, çok ciddi bir süre. Bu süreç içerisinde biraz önce dediğiniz gibi insansız hava araçlarına bu teknolojiyi uygulamaya başladınız. Biraz çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi aşamadın, aşamadasınız, neler geliştirdiniz? Yani şimdi çeyrek asır deyince biraz tabi çok çok fazla çok uzun bir süre geliyor ama aslında şöyle bir durum var, tabi 96'da biz daha talebeydik yani o talebe de, e, bu konulara merak sardık. Daha doğrusu talebeyken ben BMW Rolls Royce o zamanki şirketin ismi zaten bu Almanların hayat, hayalet uçaklarının İlk motor şirketi, yani BMW biliyorsunuz uçak motor şirketi, yani pervane logosu vardır, logosunda pervane vardır biliyorsunuz. Ve bizim Berlin yakınlarında, 90'lı yılların başında BMW Rolls-Royce diye bir şirket kuruldu. Biz de talep olarak orada çalışıyorduk, ileri görüşler projesinde. Ve o şirketin kurucusu, Günter Cutler, 70'lerde, 80'lerde, Münih Teknik Üniversitesi'nde jet motor profesörüydü ve onun ekibinde bir tane grup vardı. Grubun ismi de e, neydi? Electrofluid Dynamics diye bir şimdi yani, için ter tercüme edince. Yani benim şirket isimleri çok benzer bir şekilde bir ismi vardı o grubun. Grubun başındaki doktor Wolfgang Dietrich'te o daha önce bahsettiğimiz şu e, talebesiymiş. Yani bunların araştırdıkları konuları 70'lerde 80'lerde jet türbinden nasıl e, yüksek voltaj oluşturabiliriz? İnsan tabi soruyor, ne yapacaksın cep, yüksek, cep türbünden yüksek voltaj oluşturdun, nerede kullanabilirsin, ya bunun kaç ihtimali var, ya plasm akış kan kontrolünde kullanabilirsin, ya da eksoslu perdenemekte kullanabilirsin. Bu, bu Türk araştırmalar yaptıklarını düşünüyorum, tabi açıktan pek konuşamadık bu konular hiçbir zaman ama ondan sonra mezun olunca, daha doğrusu 96'da kal, kalalım, oradaki tezim teorikti, yani piyasada ne yapılmış, işte Kaplan'ın, kapların araştırmalarını bulduk, onları şey yaptım, Amerika'da ilk helikopter e, araştırmalarını yapan şu an Amerika'daki helikopter, helikopter e, camiasındaki en yüksek ödül Velikov e, Award'dır. Şimdi Velikov'u insan duyuyor. Velikov Award diyorsunuz yani bir ödül. Velikov'u araştıranlar bilir. Velikov 60'lı 70'li yıllarda Wright-Patterson Air Force Base'ten yani bu jet türbinlerin mucidenin gittiği yerden yani bu von Alman'ın gittiği yerde 60'larda 70'lerde nasıl akışkanlar, plazm akışkanlar dinamiğini yapıyor ve bunu helikopterlerde uyguladılar mı uygulamadılar mı kimse bilmiyor tabii ki yani şu an görmedik etmedik kimse bilmiyor Herkes merak ediyor yani o, o yüzden sadece varsayım yapabiliriz dediğim gibi 60'lar 70'lerden başlayarak bütün makaleleri sıraladım analiz ettim ilk tezin öyleydi 96'da ondan sonra 97-98'de Şirkette çalıştık, fazla, daha doğrusu profesör bulamadık o zaman. Yani bu Berkant Bey kardeşimiz kendini öldürür falan diye kimse bize destek falan vermedi. Ta 99'a kadar bekledim. Çoktan bitirebileceğim üniversiteyi, biraz geciktirerek gecik, bitirmiş oldum. Ama sonunda bir tane profesör arkadaş bulduk, destek de verdi. Bir de fuarda çok zengin bir adamla tanıştık, festonu sahibimle. O da bana bir burs mu diyelim... Bir 15 bin Deutsche Mark o zaman para verdi. Öyle girdikmiş. Hatta bu Vatos'ın ikaiş 98 e kadar geli gidiyor. Yani Oraya dedik buraya gelirsek anlatabilirim bu konularda. Öyle başladık deneysel olarak. 99-2000'de mezun olduk. Sonra işte üç sene firmada çalıştık Boeing ve Rolls Royce'nin Royce ileri görüşlüler konseptinde. 2004'te tekrar üniversiteye geri dönüp dünyanın ilk kazma jet motorundan uçan mi, e, balonunu geliştirip 2005'te uçurup test olan beraber dünya premieri diye dünyada ilk fren diye geçti sağda solda ama fazla haber olmadı ama en azından şu an biliyoruz yani dünyada ilk jet, e, plazma motorundan uçan sepini biz yaptığımızı yani tarihe not almış olduk. Yani. Evet e, çalışmalarınızı bu şekilde özetlediniz. Peki geleceğe doğru neler yapıyorsunuz gündemde hangi projeler var neler üzerine çalışıyorsunuz? Evet işte üniversiteden, üniversitedeki sıkıntı o zaman e, ya üniversitede kalmayı düşündük de bizim alanlar 2004-2005 senelinde bayağı bir uçuktu yani. yani şimdi plazma akışkanlar deyince o zaman tamam bunların Almanların belli ki bir tarihçesi var bir tarihi var bu konularda ama bizim Berlin Teknik'te bilinen yoktu fazla ve hocalardan pek destek gelmedi. Yani kadro bulamayınca biz de ne yaptık? Şirket kurduk. Festo'ya falan geldik. Onlara üstelik kat'a gitmek istemedik. Yarım sene falan belginden idare ettik. Kendi şirketimizi kurduk. Bu ismi kullanarak. Electrofluid Systems'te. Ve i̇lk işlerde işte birkaç Avrupa projesi denedik. Plasma e, orada tabii red aldık. Hatta e, bu işleri Avrupa'da yapan Plazma Euro projesini organize eden bizdik. Yani dünyada 30 tane... 30-35 tane müşterimiz oldu. Yani bunlara Kasım Ceneratör'de 2004-2005 senelerde jeneratör geliştirmiştik. Onları işte pazarlıyorduk, starter paket fren diyorduk. İlk müşterimiz Amerikan Hava Harp Okulu'ydu fren, e, Colorado'da. İkinci müşterimiz onlaraydı. Ondan sonra NASA fren çıktı. Yani böyle büyük isimlere fazla e, akışkanlar kontrolü öğretir olduk. Ondan sonra üniversiteler fren geldi. 2006-7-8 derken Avrupa kocası sunmaya kalkıştık. Oradan biz Almanlar, Fransız, Alinier, Marquis vardı, Erdus vardı. Onlar da müşterimdi aynı zamanda. Onlara da öğretiyorduk bu teknolojileri. E, Elektrofluid Systems olarak. Yalnız e, ekibi kurduk. Fransızlar bir darbe vurdu bize. Ekip ikiye bölündü. Onlara dedi biz baş olacağız. Dedik olmaz böyle bir şey. Sizi ben davet etmiştim. bir Küçük bir konu çalışacaksınız, müşterimsiniz ne oluyor falan derken. Ekip ikiye bölündü. E, Fransızlar da o zaman Orta Birliği'nin başındaydı. Ne oldu? Fransa kazandı projeyi biz kaybettik. Şirketi kapattık biz de 9-10'da galiba iflas etmiştik. Üniversiteye tekrar geri döndüm. Yine aynı mesela 2012'ye geldik ama daha yeni yeni kadrolar, bu konulara kadrolar açılmaya başlamıştı. Yine sabredemedik, üniversiteden ayrıldık 2013'te. Şirketimizi kurduk, o gün bugün devam ediyoruz yani. Pişman da değilim yani. Şimdi üniversitede kalabilirdim aslında çok uzun zamandır. Yani şimdi belki profesör de olmuş olabilir ama yani şimdi... Bayağı abi yenilikler yaptık yani 2013'ten bugüne, 2015'te dünyanın ilk manyetik plazma jet motorunu geliştirdik. Tek tük haber oldu, Türkiye'de de galiba bir parçalarda duyulmuştu. Yani böyle şimdi o konu üstüne devam çalışıyoruz. Bir de IA'ları geliştiriyoruz. İşte orada hata yaptık 2006'larda. Ee, sağ sola üretelim derken IA projelerimize fazla odaklanmamıştık o zaman. Hatta şu gördüğünüz bizim e, plazma Falcon, Plasma Shine dediğimiz IA'mız. Aslında bakarsanız tarihi ta benim 96'lara kadar geri gidiyor tasarımla yani orada Berlin Teknik'te bir tasarım yapmıştık Mega Liner 1000 kişilik uçak için. Onun e, kanat bölümüydü bu Plasma Falcon. Bunu aslında hatta algı projesinde bizim Plasma Falcon demonstratörümüz olacaktı. Yani bizimki Palearko projenin ismi. Plasma actuators for e, Flow Control and Lift Enhancement gibi bir şeydi. Öğret edince yani 2013'te 14'te tekrar canlandırmış olduk ama tabii part time gidiyoruz yani sağda solda danışmanlık yaparak yani büyük bir ücretimiz yok yani cebimizden çıkıyor şimdiye kadar belki şu son yedi senede harcadığımız yüzde yüz zaman harcattı deseniz belki üç beş geçmez yani çünkü başka işlerimiz oluyor büyük şekilde bu konulara destek veriyoruz danışmanlık veriyoruz ona da Fazla konuşamıyoruz Geleceğe doğru bakarken anlattıklarınızdan muhtemelen herhalde bu teknoloji ilk İHA'larda mı gör, göreceğiz gidişat o şekilde mi? Yani büyük ihtimal yıllarda zaten çoktan uçuyor yani bazı rivayetler var bu e, İran'ın e, aldığı rq 170 uçağında bu uygulandığı söyleniyordu. yani hatta B2 uçaklarında bu kullanıldığı çünkü e, 96'daki tezime bakarsanız yani onun internette galiba sağda solda olması gerekiyor. Orada e, Northrop'un ilk ne ilk Alman isimleri, e, Kahnla bir tanesi İngilizce isim, Kahn ve Andrew, bunlar 68-69'da hız akışkanlar konsolünü kontrolünü anlatıyorlar. Hatta süpersonik'te Sonic'te nasıl e, yerim süpersonik hızlara kızlara ulaştıklarımın, yani de var Northrop'un. Ondan sonra iyalarda Lockheed, apaçık, şarj şey, e, yani isimle bunların müdürleri patentleri falan var. Yani bu yüzden yani patentlere bakarsanız en azından bu arkadaşların da bu teknolojileri kullandığını muhtemelen kullandıklarını görebilirsiniz yani bu şirketlerin açık patentleri var bu konular üstüne. E nerede kullanıyorsun bunu? Büyük ihtimal İHA'larda. Gizli istihbarat askeri uçaklarında kullanırlar muhtemelen. Eğer kuyruğu 70'te olabilir. E, onların çok enteresan videosu vardı. Onu kaldırmışlar. Nasıl inletleri plazmadan perdeleyebilirsiniz diye. Yani inlet yani girişim Şöyle düşünün. Aslında Tesla çok ileriydi. Tesla trafoları var yüksek frekans. Yani siz şimdi o inletlere yani uçağın motor gelişlerine plazmayı yüksek frekanstan uygularsanız bir perde kurabilirsiniz. Yani bir, bir plazma perdesi düşünün. Elektromanyik dalgalar o perdeden yem ediyor. Ye daha bir şekilde perdelenmiş oluyor işte o plazma perdesinden yani. Bunları onlar herhalde apaçık 45-10 sene önce sitelerinde görebiliyordunuz. Yani bunu demek ki artık onlar kendi uçan kanatlarında kullanıyor mu kullanmıyor mu yani bunlar hep bilemeyiz tabii ki. Ama bir ihtimal var yani böyle şeyler bayağı bir zamandır iyalarda uçtuklarını varsayabiliriz ama kanadımız yok tabii ki belki de bu yüzden İran'a İran'ı indirdi bu Amerikan ihası dünyada epey ses getirdi ama siz oradan bir teknolojinin aktarılmış, kullanılabilmiş, kullanılabilecek olacağını düşünüyorsunuz. Tabii benim şahsi kanıtım şahsi fikrim biraz farklı yani indirdiklerini pek düşünmüyorum. Birazcık da altın tepsi verilmişe değince ama tabii bu benim şahsi fikrim. O ayrı bir dava. Orada başka şeyler de dönüyorlar diye bizim bilmediğimiz. Çünkü çok ciddi bir iha. Onu da bayağı da bir koklayayım. Çoğaltmışlar yani, taktik sınıfa indirgemişler. Ondan taktik sınıftan e, yüzlerce yattıkları söyleniyor. Cibberden kaldırabildikleri söyleniyor. Resimleri falan var, kendi sayfalarında gösteriyorlar bunları. Yani altlarına 4-5 tane de, 3-4-5 tane de roket koymuşlar. Yani sürü halinde kaldırılarsa baya bir e, tehdit olabilir tabii ki yani. E, tarihte İran, pek Ejneb'den savaşta görülmemiş yani. Et, Müslüman'dan savaşmış yani. Şimdi yarın bir gün ne olur? Allah bilir yani o yüzden biz bu konuda biraz yatırım yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama pek, pek görünmüyor yani şu an. E, plazma teknolojisi biraz önce bir jipin üzerinden kaldırıyorsunuz. Yani bu teknolojiyle piste gerek kalmadan veya çok kısa bir e, işte mancılık sistemiyle kalkış mümkün mü olacak? Yok yok onu yanlış anladınız. Şimdi e, onların kopyaladıkları ve taktik sınıfa indirdikleri araçlarda bakarsanız internet sitelerinde kendi sayfalarında var onların, Onlar bunu o şekilde yapmışlar. Yani siz isterseniz tabii ki bir TB2, TB3'ü de taktik sınıfı olduğu için bir 600-700-800 kiloluk aracı siz bir cipin üstüne koyup rahat herhangi bir otoyolundan kaldırabilirsiniz. Yani ona bir düzenek kurmak bir ayınızı almaz muhtemelen. Yani onu siz de yaparsınız. Yani onların yaptığını söylüyorum. Şimdi bunun plazmadan bir ilgisi yok. Şimdi plazma akışkanlar kontrolüyle siz tabii ki daha daha erken kaldırabilirsiniz aracı çünkü siz kaldırma gücünü arttırabilirsiniz e, ve da sert rüzgarlarda dikey güvene uygularsanız daha e, fazla yan yatmadan indirebilirsiniz. Daha az kısa mesafiden uçağı pistten kaldırabilirsiniz. Yani bu yollar var ama o çipten kaldırmakla bir alakası yok bu işin. Şimdi. Şimdi on, onların bir akıllı bir hamlesi dikey iniş kalkıştığı araç yapmaktansa Sakla bir yere, çıkartma yerden, köy yolundan kaldım uçağa yani. Bu kadar o anlama geliyor bu yani. Şimdi bizim pistlerimizden biz koymuşuz araçları, her tarafta pist var. E, pistler yok olursa Allah konusunda olacak. E, araçlar da yok olmuş olacak. Yani orada bir ciddi bir bir sıkıntı da olabilir ya, Çünkü bunlar bunu göstermiş oldular. Birkaç kere e, Dubai semalarında galiba gösteri yapmışlar. Suudi Arabistan'a girip çıkmışlar. Ne girdi ne çıktı kimse bilmiyor yani. Bir tane düşürmüşler en basitini. Ama süre halinde girip gitmişler yani. Bunlar... Suudi Arabistan gibi ciddi bir ülkeye gidip çıkmışlarsa yani bilmiyorum yani plazma kışkanlardan plazma tercihlemelerine ne yapılabilir şu an Hep bilmiyorum bakmak lazım yani. E, sizin üzerinde çalıştığınız projelerden bir tanesi plazmanın yanı sıra hidrojen yakıt pili sistemleri. E, evet. Bunlarla ilgili biraz bir şeyler anlatabilir misiniz? Uçaklarda veya hava araçlarında ne zaman göreceğiz bunları, dünya bu teknoloji açısından ne hangi aşamada? Şimdi hidrojen yakıt pillerini bizde aslında batoslan yani iki iki iyamız var. iki ürünümüz var aslında. İlk geliştirdiğimiz bir tanesi daha e, bitmiş diyelim. Yani uçuşa hazıra yakın konumda diyelim. O plazma Falcon, plazma Shine dediğimiz e, ürün tarihi çok ikisinin de tarihi 90'lara kadar geri gidiyor da şimdi dikey iniş kalkışlı araçlara geçmek aslında şöyle başlayabiliriz. Bizim Plazma Falcon'da bir tane fırlatma aracımız vardı bir e, Lanşer mi diyoruz? Launcher vardı. Launcher'imiz yetersiz kalmıştı. Araç biraz ağırlaşmıştı. Dedik ne yapalım? Launcher çok pahalı. Termatik launcherlar 20-30 bin euro dolar neyse. Türkiye'den sorduk. Bir 10 bin euro falan dediler. O da olabilir Ondan sonra dedik biz dikey iniş kalkışa geçelim. Yani zorunlu bir şekilde ürünü genişletmiş olduk yani. O da çok da güzel de oldu. Yani işte ürün elden atılacak bir şekilde değil. Şey, kanat açıklığına göre bayağı ağır. Oradan e, dikey iniş kalkış derken e, biraz da biraz büyük yapalım tasarımlar derken yakıt pillerini e, keşfettik. Bunları da kullanabiliriz diye seyir e, uçuşta diye normal uçuşta diye. Oradan Vatos'ta bunu uyguladık yani Vatos'ta. Bakındık hangi ilk Fransız Singapur bir şirketi falan vardı H3 mü? Onlarla bir konuştuk. Onlar da modellerini vermek istemedi. Biz de biraz kızdık. Dedik ya ne işledik. İngiliz şirketine yöneldik. Dedik alternatif mi yok? Ondan sonra onlar bize hemen şeylerini verdiler. Yani çünkü siz bunu entegrasyon yaptığınız için şirketlerden şimdi motor konuşuyorsunuz diyelim. Mo size motorun çizimlerini vermesi gerekiyor şirket. Nasıl da bak uçaklıyız ciddi uçak geliştiriyordu. Yani şimdi bir oyuncak yapmıyoruz Yani uçağın detay tasarlamakla inmişiz. Orada şimdi onlara bakarken onlar vermek istemeden ne hikmetse küçüküz diye galiba. İngilizler verdi. Oradan aldık. Baktık vatozun içi çok iyi uyuyor. Çok da güzel bir küçük bir yakıp pili yapmışlar. Intelligent Enerji şirketiydi bu. Halen mı? tabii ki. Biz halen onlarla beraber çalışıyoruz. 800 wattlık Hatta bir tane e, e, sığdırdık. Bunu bir dergide de hatta yayınlamıştık. E, Aviation Turkey'ydi galiba. Orada bir küçük bir yayınımız olmuştu. Ondan sonra dedik ya dedik bu aslında ara, vatos bayağı küçük. 1 metre 11'lik e, kat açıklığı var ama bir baktık ki buna iki tane bile sığıyor. Çünkü bayağı geniş bir e, araç. Öyle derken e, bayağı, bayağı ciddi bu işin içine daldık. Yani birazcık gayri ciddiyken başta bayağı ciddi bir konu oldu. Pandemiyle beraber de bu hidri, e, hidrojen yakıt işleri bayağı bir moda oldu sanki görüyorsunuz. Yani biz modayı ondan bir sene önce yakalamış olduk. Yani öyle işin içine daldık. Öyle de gidiyoruz. Yani bayağı da Ciddi bir şey. Tabii çok da pahalı şeyler. Yani şimdi daha henüz bir tane alamadık. yani O kadar ama modellemesi hazır yani. ağaç uçuracağız normal. Ondan sonra yükleyeceğiz inşallah. E, İHA tarafını konuştuk. Yapıt pilini konuştuk. Sizin tabii bu e, yayınladığınız makalede de bu işin sivil havacılık tarafını biraz gündeme getirmişsiniz. E, i̇şte 15-16-20 kişilik ufak hava taşıtları ve geleceğin e, seyahati bir yerlere giderken Yok 15 16 değildi. O makalede hatırladım. Kraine uçan taksakta siz de haber etmişsiniz. Teknik bir yer haber oldu. Hatta haber Türkçe'de bile çıkmışlar, doğru hatırlarsın. Haber Türkçe'de işte uçan batos diye çıktı. Siz de yayın yapmıştınız. Onu Tolga Özbek onu Prognozweb.com'da böyle makaleniz çıkmıştı. Orada işte fikir bu batos aslında biz iyi olarak düşündük. Çünkü bizim boyumuz çapımız ne kadar yani biz yapabildiğimiz şu an iyiler 1 2 metre geçmiyor. Ama baktık ki bu vatozu bir çünkü vatozun tayını kısa gidersek bu vatoz aslında bu gördüğünüz vatozu eee tasarımın yarısı benim sayılır. Çünkü bu 90'larda uçmuş bir gizli projedir Feston'un sayılır. Festo, İngiltere'den, Almanya'dan tanıştım 98'de Berlin fuarında. Ya dedi Berkant Bey de güzel anlatıyorsunuz. Bu o zaman bir set mi uçurmuştuk bir tane 10 metre. Öğrenci talebesi tabii heyecanı fuarda çıkmış ismine. Adam dedi ya dedi sizden bir görüşeyim dedi. Tamam dedi görüşelim. Geldi o zaman da tutarlık yapıyordum. E, Berlin teknikte yani aerodinamik şeylerin bölümünde. Geldi koskoca adam. Milyarlar geldi e, şirketin sahibi yani. Geldi. Dedi, be, dedi, bakın dedi, şurada bir tane bir vatozumuz var. İsviçre, İsviçre, İsviçre'de uçuyor şu an. Buna plazmanı uygulayabilir misin? Yani plazma motoru yapabilir misin? Adamında hayali falan varmış. Neyitmez. Dedim uçuram. Ben daha öğrenciyim yani ama dedim isterseniz tezime yardımcı olun. Öyle başladı bu vatoz işleri. Ondan sonra işte 2000'in son senelere tekrar canlanırdık bu konuyu. Plasma jet motorundan ilgili o uçan taksiye gelirsek, uçan taksiye baktık ki yani bunu biz şimdi büyütürsek, şimdi bizim yaptığımız model 1 metre 11. Dedik ya dedik bunu bir 6 kat büyütelim bakalım nasıl olacak. Bir baktık iki tane insan suyu yani bunu şimdi yani biraz gayri ciddi gibi başlıyor ilk başta. Baktık iki tane insan suya, yani bunu uçan taksi yaptık, o da moda olmuş. E, bu büyük şirketler başka bir şey yapıyor, uçak motorlarına indirip kaldırıyorlar. Dedim bizde gerekmiyor, biz içine takalım fanları. E, normal uçuşta da arkaya da bir 10 e, tane fan koyduk. Bayağı ciddi bir proje oldu yani. Onun içinde e, küçüğünü de yapıyoruz. Öyle derken yakıt pillerinin hesabını kitabını yaptık. Tam da Intel enerjinin yakıt pilleri de uydu büyükleri. 4.8 kilovatlık yakıt pilleri falan varmış. 10 on tane onlardan alınca içine koyunca bayağı ciddi bir hoca çıktı. Ondan öte bile bunun büyüğünü düşmüştük. O şimdi 18 metre 18 kişilik değil o. O onda da dedik ki ya bizim plazma jet motorunu yakın uzay aracı olarak geliştirelim. Olmaz mı diye bir e, makalemiz falan çıkmıştı daha zamanda Defense Turkey dergisinde çıkmıştı. Dubai fuarına arkadaşlar orada bir dergi götürmüşlerdi çıkartmışlardı. Bu proje tabii biraz uykuya geçti şu an. Ama ciddi bir proje yani şu an testlere bakarsanız elektrik araba yapıyor ama adam. Affedersiniz, bombanın üstünde uçmaya çalışıyor yani. Bu pek birazcık yani uymuyor yani şimdi. Ama bizim bizim bizim mesele şimdi elektrikli motor olmuş olacak yani. Siemens olan motorlardan yukarıya çıkacaksın. Şimdi Siemens, Rolls-Royce Rolls oldu biliyorsunuz elektrik motorlarının. 10 kilometreye çıkıp orada ışınlayıp bizim gaz jet motorumu 1-2 dakika için enerjisini taşıyabilirsiniz. 30-50 kilometreye çıkıp süzülerek inmek, inmek istiyoruz. Bu çok ciddi bir proje yani. Bir e, cinci galaktike karşı bir ciddi bir proje olabilir tabi bu. E, önce bir para kazanmak lazım. Mini iyalardan, onlardan bunlardan. Ondan sonra oralara gelmeye kadar daha yani devlet desteği olmadan oralara galiba kolay kolay gelinmez yani. yani. Ama her şey bir şekilde hayal etmekle başlıyor. Onun akademik çalışmasını evet. yapmak, deneylerini yapmak. Bu altyapı yaptıktan ki, sonra bence para orada ufak bir ayrıntı olacaktır. Umarım <gülüyor> geliştirdiğiniz teknolojilerle paraya da çevirmek önemli bunları. Yeni yeni araştırmalar için size bir altyapı sağlar. Siz de hem akademik hem bu tür uygulamalarınızı devam ettirirsiniz. Berkat Bey çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Amacımız burada izleyicilere havacılığın geleceği nereye doğru gidecek? Plazma teknolojisi. Yeni nesil yakıt pilleri ne yapacak? Böyle bir bir çığır açıp bir bakış sunabilmekti. Ee, sizler de Almanya'dan bağlandınız. Bize bu güzel bilgileri aktardınız. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Umarım yeni yeni haberlerinizi önümüzdeki dönemde çok daha fazla yaparız. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.